Doğu Karadeniz'de Türk İslam Medeniyeti Tarihi Hacı Emiroğulları Beyliği Döneminde Doğu Karadeniz'de Sufi Akımlar Anadolu'nun İslamlaşmasında ve Türkleşmesinde tasavvuf ehlinin kolonizatör Türk dervişlerinin payı büyük olmuştur. Bu etki Anadolu Selçuklu Devleti'nin kuruluşunda, İkinci dönem Türk beyliklerinde hususiyle de Osmanlı sultanlarının göçebe ahi dervişleri ve tasavvuf ehliyle olan münasebetlerinin daha devletin kuruluş aşamasındayken başladığını görüyoruz. Kuruluş sırasında Horasan'dan gelen ahi şeyh ve dervişlerin gaza ve cihat anlayışıyla Osmanlı ordusuyla birlikte hareket edip, elde edilen boş ve iskana müsait geniş topraklara yerleşip imar ve iskanla tarım ve ziraatle uğraşırken bulundukları yöreyi yapmış oldukları irşat faaliyetleriyle Türkleştirdiklerini ve İslamlaştırdıklarını açıkça görüyoruz. Anadolu'nun her tarafında görülen bu iskan ve irşat faaliyetleri inceleme alanımız olan Doğu Karadeniz bölgesinde ve Türk İslam kültürünün yerleşmesi ve gelişmesi için ...bilinçli bir yol izlendiğini ortaya koymaktadır. Anadolu'nun Kuzeydoğu kısmının Müslümanlaşmasını sağlayan... ...ikinci dönem Türk Beyliklerinin kuruluşunda ve Osman idaresi kurulduktan sonra da... ...taşla sistemi içinde sosyal hizmetleri icra eden vakıfların başında aktif olan dervişlerin... ...hangi usulleri kullandıkları ilgi çekmektedir. Müslümanlaşma sürecinin başladığı günlerden geride bıraktığımız yüzyılın başlarına kadar bu tür Sufi unsurların toplum hayatında oynadığı rol incelendiğinde, en dikkat çekici özelliklerini, Taşra'da devleti her bakımdan temsil kabiliyetine sahip olmaları şeklinde özetlemek mümkündür. Toplum üzerinde kurulan ve gönüllülük esasına dayanan bu kontrol mekanizması, her açıdan incelemeye değer bir konu olmalıdır. Manevi boyutuyla ilgi çeken bu kontrol mekanizmasının düzenli çalışması, İrşad'da ehliyetli insan-ı sayesinde bulundukları coğrafyanın insanlarına istikamet vermek ve onlara hedef çizmek imkanı ortaya çıkmıştır. Bir bakıma Anadolu'nun iman hayatı bu dervişlerin baş çekiciliğinde başlamış, henüz İslam'la tanışmamış tebliğ ile irşad hizmetleri onların doğmuşturduğu kurumlar eliyle olmuştur. Henüz bir devlet düzeni kurulmadan önce bile özellikle seçilen bir vadinin içinde yerleşerek küçük yerleşim öbekleri oluşturmuşlar ve giderek de buralar köy ünitesine ve kasaba merkezine dönüşmüştür. Küçük gruplar halinde çevreye yerleşerek köy ve mezralar oluşturan söz konusu bu dervişlerin kasabaların oluşumunda bazen ilk adım attıkları az da olsa görülmüş bir husustur birden çok yerleşimin ortak ulaşım noktasına kurulan ve güçlü vakıflarla beslenen zaviyeler müştemilatında, medrese, cami, imarethane, hamam, değirmen ve derbent gibi kurumlarla, buralar, cuma namazlarının da eda edildiği, haftalık pazar ihtiyacının giderildiği, Türkmen panayiri şeklinde ortaya çıkmış ve giderek de kasaba merkezlerinin kurulmasına imkan sağlamıştır. Bir devralım programında yine birlikteyiz. Kültür ve medeniyet tarihimizin izlerini araştırıyoruz. Türkistan medeniyeti coğrafyasını ekranlara getiriyoruz. Önemli bir yer burası. Büyük Selçuklu devletinin Anadolu'da Anadolu Selçuklu devletinin kuruluşuna önemli merkezlik yapmış, danışmanlıklere başkentlik yapmış Miksar'dayız. Belgesel görüntülerimiz var. Miksar'dan sizleri Taceddin oğulları, Emir oğulları, Danışmanet Gazi ve Doğu Karadeniz bölgesinde Türk İslam medeniyeti tarihi belgeseliyle baş başa bırakıyoruz. Danışmentliler Devleti ve Melik Ahmet Danışment Gazi önemli bir şahsiyet Anadolu Selçuklu Devleti için ve bulunduğumuz Niksar'da çok önemli onun türbesindeyiz şu an. nizam Alem için onlar bu coğrafyayı fethetmişlerdi. Bugün onlardan kalan o taşlar taşa vurulan mühür. Evet, bebek mezarlarından, alim mezarlarına o mezar taşları bizlere çok şey söylüyor. Burada Danışman Gazi Türk İslam Eserleri Taş Eserleri Müzesi'nde. Camiler, camilerimiz şehirlerin merkezinde ve şehirlerin etrafında haleleşerek büyüyen şehirlerin tam merkezindeki merkez noktası camilerimiz. Anadolu'daki ulu camiler şehirlerde ilk yapılan camilerdir. Tıpkı Danışmanlıklara başkentlik yapan Tokat'ın Niksar ilçesindeki Ulu Cami gibi. Şu an Ulu Cami'nin içerisindeyiz. Evet Anadolu'da birçok Ulu Cami'yi gezdik. Sizler adına belgesel görüntülerle ekranlara getirdik. Bu cami biraz daha farklı. Özellikle sütunlar, duvarlar ve taş kemerlerle kaplı ve üzeri de ahşap değil, betonlaşmış muhteşem bir mimariye sahip bu Ulu Cami. Söz gelişi Bayburt Kasabası'nın şekillenmesinde Ahi Emir Ahmet Zengani'nin Şebin Karahisar Avutmuş Mahallesi'nin ortaya çıkmasında Şeyh Süleyman'ın ve Şeyh Sinan'ın kurduğu zaviye ve tesislerin etkisini görmek mümkündür. 13. yüzyılın sonlarından itibaren Batı ve Kuzeybatı Anadolu'da Bizans yönetiminin ve kültürünün nihai çöküşünde Türkmenler en önemli unsur olarak dikkat çekmektedir. Tarihi kayıtlarda Samsun, Ordu, Giresun ve Niksarı içine alan ve coğrafi açıdan Orta Karadeniz bölgesine Canik adı verilmiştir. 13. yüzyıldan itibaren Türkmen adıyla anılan Oğuz boylarının Anadolu'daki yurt edinme çabaları çeşitli safhalardan geçmiştir. Oğuzlar 11. yüzyıldan itibaren ana yurtları Orta Asya bozkırlarını büyük topluluklar halinde terk ederek Anadolu'ya gelmişlerdir. Anadolu'ya gelen bu Türkmen boylarının içinde mühim bir yere sahip olan Oğuzların Çepni boyu işte bu Canik diye adlandırılan sahayı yurt edinerek imar ve iskan faaliyetlerinde bulunmuşlardır. Anadolu Selçuklu Devleti'nin dağılması esnasında her bireri bir aşiretin reisi ve lideri olan beyler Canik Beylikleri adıyla bölgede hakimiyet kurmuşlardır. İnsanlar tartışırlar. Ee, derler ki e, bu Çepli meselesi, yani bu bölgeye yerleşen insanların e, Çepli olup olmadığı, yıllarca yazdım danışmetlilerin de Çepli olduğunu, işte tartışmalı derler vesaire, işte e, e, Çepni belki değil filan. E, Hacemiroğulları Beyliği'nin Çepni kökenli, Oğuzların Çepkin'in kökenli olduğunu yıllarca yazdım, efendim tartışılır filan, şimdi tartışılacak hiçbir yerimiz kalmadı abi. Şimdi bu gördüğünüz e, sancak muhtemelen bu bir kere bu e, bulunduğumuz konumu söyleyeyim. E, Hacı Emiroğulları Beyliği bu köyde kuruldu. Mesudiye'nin Kale Köyü burası. Burada kuruldu. E, hemen başkentleri buradan birkaç yüz metre ileride Mesudiye'nin Kale Köyü. Mezarlıkları falan burada biliyorsunuz. Sarayları falan işte hemen bu arka tarafta saray düzü. Bey sekisi vesaire falan olduğunu söylüyorlar, yer adından falan belli. Tamamıyla bura merkezdi. İlk e, beyliğin kuruluş yeri bu. Şimdi öyle anlaşılıyor ki, e, bu sancak da şey, e, o beyliğin bir sancağı. Bu sancaktaki gördüğünüz e, işaret, Çepnilerin damgası. Yani Kaşgarlı Mahmud'un Divane lügatı Türk'ünde e, Çepni damgası olarak gösterdiği damga bu damga. Böylece e, Hacemuroğulları Beyliğinin tamamıyla yönetici tayfasının ise belki işte yer adları var Avşar ve Sahil gibi e, Evmür gibi aşağılarda biliyorsunuz Muzaffer Bey. E, yer adları var. Belli ki yüzde seksen civarı Çepni'den Oğuzhan'ın Çepni'sinden oluştuğunu hele hele de yönetim kadrosunun e, tamamıyla Çepni Türkmenlerinden, Çepni Türklerinden Oğuzların çep Türkmenlerinden olduğu bu şekliyle e, tescillenmiş oluyor. Bu beyliklerin içinde Tacettin oğulları ve Hacı Emir oğulları beyliği bölgede mühim faaliyetlerde bulunmuş. Adeta Selçuklu sonrası, Osmanlı öncesi olarak bölgede tarihi ve siyasi istikameti tayin etmişlerdir. Canik bölgesinde Danışmentoğulları Beyliği'nin mirasçıları olarak kurulan Niksar merkezli Tacettin Oğulları Beyliği ve Ordu Mesudiye Kareköy merkezli Hacı Emir Oğulları Beyliği, Samsun, Kavak, Ladik ve çevresinde Kubaoğulları Bafra ve çevresinde Bafra Beyliği, Havza ve çevresinde oğulları Beyliği bu beyliklerin en önemlilerindendir. Ordu yöresinin fethinde ve iskanında 24 Oğuz Bey'inden olan Çepni Türkmenlerinin büyük bir rolü vardır. Çepni fetihleri sayesinde Anadolu'nun kuzey bölgesinin neredeyse tamamına yakını Türkmenlerin eline geçmiştir. Danışmentli Beyliği 1071-1178 yılları arasında Sivas, Malatya, Kayseri, Tokat, Amasya civarında kurulmuş Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde hüküm sürmüştür. Anadolu üzerinde Moğol hakimiyetinin tamamen kalkmasından sonra Niksar merkez olmak üzere Canik bölgesinde Tacettin oğulları kurulmuştur. Kadı Burhanettin Ahmet ve Yıldırım Bayezid arasında mücadeleye sahne olan bu bölge Sultan II. Murat devrinde kati olarak 1424-1427 yılında Osmanlı hakimiyetine girmiştir. İslamiyetin ve tasavvufun Türkler arasında yayılmasıyla Türk Sufileri de yetişmiştir. Bu Sufiler ve onların yetiştirdikleri dervişler Orta Asya'dan başlayarak farklı coğrafyalarda İslamiyet'i yaymaya çalışmışlardır. Özellikle 13. yüzyılda Moğol istilasından kaçarak Anadolu'ya gelen Türk dervişleri Anadolu'nun Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında önemli roller oynamışlardır. Moğol istilasından kaçarak Anadolu coğrafyasına gelen bu Türk dervişleri, Anadolu'nun Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında, Türk-İslam medeniyetinin gelişmesinde büyük rol oynamışlardır. Onlar, Anadolu'da gerçekleştirilen fetihlerin adeta içini doldurmuşlar, bu fetihlere bir ruh vermişlerdir. Onlar sayesinde fiziki olarak gerçekleştirilen fetihler, manevi olarak da gerçekleştirilerek adeta içselleştirilmiştir. Peki bu mutasavvıfların gayesi neydi? Allah Celle Celalhu yolunda cihat ve gaza. Bu mutasavvıflar, dervişler cihat ve gaza fikirlerini kendilerine ideal edinerek ilahi kelimetullah yani Allah'ın adını yüceltme uğruna gaza yapmışlardır. Cimitekkede Tomah'ın mezarı dediğimiz bölgedeyiz. Buranın adı Toman Mezarı diye anılmakla birlikte köylü, halk arasında biz Tümen Mezarlığı diye tahmin ediyoruz. Bu bizimki tahmin. Burada yaklaşık şu anda mevcut da 90 kadar mezar var. Burası daha büyük bir mezarlıktı, daha geniş bir alanı kaplıyordu. Şu anda 90 kadar mezar var. Buraya yakın en yakın köy 5 kilometre, yani yarı çapında 5 kilometre mesafede bir köy yok. Burası Meran'ın Meran içerisinde, Kır'ın yüzünde bir mezarlık, büyükçe bir mezarlık. Burası Ulu yol dediğimiz eski bir yol güzergahının üzerinde. Biz burayı Hacı Emiroğulları ile Tacitinoğulları'nın 1386 yılında yaptığı savaş bölgesi olduğunu tahmin ediyoruz. Ve o savaş neticesinde şehit olanların, ölenlerin buraya gömüldüğünü tahmin ediyoruz. Bu bizimkisi. Bir kısım akademisyen hocalarımızla birlikte burada yaptığımız bir tahmin. Bildiğimiz şey şu. Buna nasıl bu tıkanıya vardık? Birincisi hepsi kıbleye dönük, Müslüman mezarlığı. Hepsi bir seferde gömülmüş e, ve bir düzen içerisinde, bir sistem içerisinde gömülmüş. Belli bir yan yana düzenleri var. Çocuk mezarı yok, mezarlar irili ufak da değil, hepsi bir boyda. Bir seferde yapıldı, bir kez e, bir seferde gömüldüklerinden hareketle buranın bir şehitlik olduğunu öngörüyoruz, ön varsayıyoruz. Bugün de bununla ilgili burada bir keşif yapacağız. Bu saldırıya Hacı Emir İbrahim Bey'in oğlu Süleyman Bey karşı koyar. Savaşın sonunda Tacettin oğulları büyük kayıplar vererek geri çekilir. Tacettin Bey savaş meydanında ölür. Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda gördüğümüz bu tümsekler, bu dağlarda, bu yaylalarda medeniyetimizin, kültürümüzün, seferler tarihimizin izlerini taşıyor. Burası Canik Dağları'nın zirvesi. Tokat Ordu merkezli önemli bir yerdeyiz. Ve emiroğulları, tacettinoğulları beyliği, dolayısıyla danışmentli beyliğini araştırıyoruz. Tokat dağlarında, Canik bölgesinde. Bulunduğumuz alan, e, Cibitekke köyüne bağlı bir alan. Bir toplu mezar e, üzerindeyiz şu anda. Bu toplu mezar, e, Öyle anlaşılıyor ki 1386 yılında e, Tacettin Oğulları Beyliği ile yani bunlar aslında aynı atadan gelirler. Danışmetli Devleti'nin mirasçılarıdır. E, Danışmetli Devleti yıkıldıktan sonra Selçuklu da yıkıldıktan sonra bu bölgede iki tane beylik. Birisi Niksar merkezli Tacettin Oğulları Beyliği, diğeri ise Mesudiye Karaköy merkezli Acemiroğulları Beyliği. Bunlar e, aslında kardeş yani ki Azerbaycan Türkiye gibi. Yani öyle düşünün. Ee, hatta daha yakın. Fakat e, Trabzon e, Tekfur'un kızlarını alırlar mı? Ya da Trabzon bunlara işte kolay kontrol edebilmek için e, sürekli akrabalık bağı kurarlar. Hacemiroğulları Beyliği Trabzon'a sınır olduğu için ne zaman Trabzon'a e, doğru bir FETE harekatına girişse her ikisi de damadı. Bu sefer Taceddin Bey'e diyor ki işte sen e, bu Hacemiroğulları Beyliği'nin e, işte musallat o ki bizim üzerimize gelmesinler. Burada 1386 yılında bir savaş oluyor. Ee, savaşta Tacedinoğulları Beyliği, Hacemiroğulları Beyliğine saldıracak. Ee, fakat oğlu Süleyman Bey bunu daha önceden haber aldığı için gelip bu bölgede bir yerde saklanıyor. Taceddin Bey de tedbirsiz bir şekilde... Mesudiye'nin Kale Köyü'ne doğru ilerlerken bir anda işte bu burada pusuya düşürüyor Tacedinoğulları Bey'in ordusunu. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 12 bin kişilik bir orduya yürüyor Taceddin Bey. Ee, bir saatin içerisinde Taceddin Bey'de dahil 3 bin kişi burada şehit oluyor diyelim yani e, neticede iki, iki Türk devleti ama e, sonuçta şey diye düşünmek lazım ben öyle düşünüyorum. Tarihi yargılamamak lazım ya yapacak bir şey yok. Bu olay üzerine Kadı Burhanettin ordusunu toplayıp Niksar'a gelir. Şehrin ileri gelenleri şehrin anahtarını Kadı Burhanettin'e teslim eder. Her iki beylik Kadı Burhanettin'in huzurunda saldırmazlık anlaşması yaparlar. Süleyman Bey Kadı Burhanettin'e bağlılığını bildirir. Bunun üzerine 1386 yılında Kadı Burhanettin, Reşadiye Kalesi'ni içindeki erzak ve kıymetli eşyalarla birlikte... Hacı Emiroğulları Beyliğine bağışlar. Karadeniz'de Mutasavvıflarla Gönüllerin Fethi Kelkit Nehri'nin kuzeyinde, Trabzon Rum İmparatorluğu'nun sınırında uç bölgesinin Türk-İslam yurdu olmasında Sufi unsurların etkisi çok büyüktür. Devlet otoritesinin oluşumundan önce gönüllere hitap ederek küçük iskan birimleri oluşturan Sufi unsurlar, bölgeyi adeta önce Hacı Emiroğulları'na daha sonra da Osmanlı idaresine hazırlamışlardır. Anadolu'nun Mutasavvıflarla Fethi ve Uç Kültürü 1237'de Alatin Keykubat'ın şehit edilmesi, 1240 Baba ile isyanı ve 1243 Köse Dağ Savaşı'ndan sonra Anadolu'da durum kötüleşmiş, özgür düşünce iklimi de son ermiştir. Bu tarihten sonra başlayan iç isyanlar, Moğolların Tokat, Kayseri ve Sivas'taki yıkımları, Moğolların egemenliğini kabul etmeyen din bilginlerinin ve Sufilerin daha güvenli gördükleri kuzeye, uçlara çekilmelerine neden olmuştur. Bu süreçte inceleme sahamız olan Doğu Karadeniz'de, Danişmentoğulları Beyliği'nin mirasçıları olarak kurulan, Niksar Merkezli, Tacettinoğulları Beyliği ve Mesudiye Kaleköy Merkezli, Hacemiroğulları Beyliği, bu dervişlerin hamisi olmuştur. 15. yüzyıl Osmanlı tarihçisi, Aşık Paşazade, Tevarihi Ali Osman isimli eserinde, 13. yüzyıl Anadolu'sunda, Muhaçirlerin oluşturduğu zümreleri dört gruba ayırmıştır: Gaziyanı Rum, Ahiyanı Rum, Abdalanı Rum ve Baciyanı Rum. Anadolu fütuatını gerçekleştiren ve Anadolu'ya Türk damgasını vuran Anadolu'nun siyasi ve içtimai tarihini anlamak için bu dört zümrenin iyi tetkik edilmesi gerekir. Aşık Paşazade'nin gaziyani Rum yani Anadolu gazileri olarak zikrettiği bu savaşçı topluluğun daha Anadolu'nun fütühatı sırasında mevcut olan İslam'dan önce Türklerde kahraman, cengaver manasına gelen bir lakap olan ve prenslere de verilen Alp ünvanı İslamiyet'ten sonra dini anlamda gazi ünvanı olarak kullanılmıştır. Tarihi kaynaklarda bütün Müslüman ordunun tamamını içine alan gaziler tabiri, umumiyetle daha dar ve hususi bir mana ifade eder. Yani onunla ordudaki ve büyük şehirlerdeki belirli bir topluluk kast olunur. Bu zümre, Büyük Selçuklu Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti ve Danışmentlerde mevcut olduğu gibi, daha önce Samanoğulları zamanında da Horasan ve Mavera nehir sahalarında bu gaziler vardır. Gaziliğin bir zümrü olarak oluşmasında o zamanın şartları içinde geçinecek bir toplum ve kendilerini yaşatacak bir işe sahip olamayarak iktisadi sıkıntılar içinde ihtiyaçlarını harplerden temin eden bir sınıfın ortaya çıkması dönemin şartları için gayet tabidir. Hükümet teşkilatlarının sınırlı ve zayıf olması, hükümdarlar ve emirlerin düşmanlarına karşı sık sık ücretli asker bulundurma mecburiyetleri yalnız sınırlarda değil, Siyasi ve kültürel yönden gelişmiş büyük merkezlerde de böyle bir zümrenin doğal olarak oluşmasını zorunlu kılmıştı. Anadolu'da 13. ve 14. asırlarda Gazi ünvanına daha ziyade uç beylerinin isimlerinde tesadüf edilmektedir. 15. ve 16. asırlarda Osmanlı kaynaklarında Aşık Paşazade'de Gaziyan Rum ismi yerine daha çok Alp tabirine rastlanmaktadır. Aşık zaden'in eserinde bahsetmiş olduğu ikinci bir içtimai teşekkürde Bacı yani Rum yani Kadınlar Teşkilatı'dır. Fuat Köprülü Osmanlı Devleti'nin kuruluşu adlı eserinde bu zümreyle Hacı Bektaşi verinin münasebetinin olmasıyla ve Bektaşi tarikatında kadınlara genellikle Bacı lakabının verilmesini göz önüne alarak Bacı yani Rum adında bir teşkilatın varlığından bahsetmektedir. Aşık Paşazade'nin Baciyani Rum yani Kadınlar Teşkilatı hakkındaki ifadeleri ise şu şekildedir. Ve hem bu Rum, Anadolu'da dört halife vardır. Kim misafirler içinde anılır? Biri Gaziyani Rum, biri Ahiyani Rum, biri Abdalani Rum ve biri Baciyani Rum. Hacı Bektaş bunların içinden Baciyani Rum'u ihtiyar etti. Kim o? Hatun Anadır. Onu kız edindi, keş ve kerametini ona gösterdi. Ona teslim etti. Kendi, Allah'ın rahmetine vardı. Baciyan Rum Teşkilatı'nın hizmet alanları, diğer teşekkürlerde olduğu gibi, Avende ve Revende'ye, yani yoldan gelip geçenleri yedirip içirme ve dokumacılık ve askeri faaliyetlerde bulunma şeklinde özetlenebilir. Ahilerle birlikte, uç mıntıkalara göç eden Kadınlar Teşkilatı, Eski sanatlarını buralara nakletmişler ve özellikle Germiyanoğulları Beyliği'nde halı, kumaş, dülbent, bez imal etmişlerdir. Baciyan Rum Teşkilatı, Selçuklu Devleti zamanında Ahilik Teşkilatı'nın bir kolu olarak kurulmuştur. Bu teşkilatın ilk başkanı olan Fatma Bacı, ehva Dini Kirmani'nin kızı ve ahiliğin kurucusu olan Ahi Evra'nın hanımıdır. Doğu Karadeniz'e Türkistan medeniyeti asırlar önce gelmişti. Tarihler 1105. Danışment Gazi Liksar'dan yola çıkar ve buraya Perşembe Yaylası'na gelir. Amacı Doğu Karadeniz'i fethetmektir. 70 bin kişilik orduya karşı sadece Danışment Gazi'nin 10 bin kişilik Mehmetçi. Bu ovada sis çöker. Ordu ikiye bölünür ve 6 bin şehit verilerek savaş kaybedilir. Aşık Zaden’in eserinde belirtmiş olduğu üçüncü zümre Abdalani Rum yani Anadolu dervişleridir. Bu zümre tarihi kaynaklarda daha çok Horasan erleri ismiyle anılan Türk derviş kitleleri için kullanılmıştır. Bu zümrenin özellikle 14. asırda mühim bir dini ve içtimai rol oynadığı Osmanlı Devleti'nin bu asırına ait bütün eserlerde Abdal veya Baba lakabını taşıyan ve ilk Osmanlı hükümdarları ile beraber harplere iştirak eden tahta kılıçlı cezbeli bir takım dervişlerden bahsedilmesinden anlaşılmaktadır. Anadolu Ahileri. Aşık Paşa Zade'nin Anadolu'da faaliyet gösteren zümreler arasında emyetlerinden bahsettiği önemli bir zümre de Ahilerdir. Ahi kelimesi Arapçada kardeş. Türkçe'de cömert, ele açık, yiğit anlamlarına gelmektedir. Terim olarak ahilik Anadolu'da 18. yüzyılda kurulup belli bir süre içinde bir takım kurallara göre işlemiş esnaf ve sanatkarlar birliğini ifade etmektedir. Ahilerin faaliyetleri hakkında en kapsamlı bilgileri, özellikle 14. yüzyıldaki durumları ile ilgili gelişmeleri meşhur Arap seyyah İbni Batuta'nın kaleme almış olduğu İbni Batuta Seyahatnamesi adlı eserden öğreniyoruz. İbni Batult'a ahilerin Anadolu'da yerleşmiş bulunan Türkmenlerin yaşadıkları her vilayette her şehirde ve her köyde bulunduklarını ve bilhassa Antalya, Burdur, Gölhisar Ladik, Milas, Barcın, Konya, Nide Aksaray, Kayseri, Sivas Gümüş, Erzincan, Erzurum, Birgi, Tire Manisa, Balıkesir, Bursa Gerede, Geyve Yenice, Mudurnu Bolu, Kastamonu Sinop memleketlerine gelen yabancılara yakın ilgi gösterip yiyeceklerini içeceklerini temin ettiklerini söylemektedir. Bu sufi teşekkürlerin tek bir tarikatın mensupları olmadıkları konusunda uzmanlar, hemfikirlerdir. Tekkeler, Anadolu'nun İslamlaşması'nda büyük ölçüde faaliyette bulunmuşlar ve başarıya da ulaşmışlardır. Anadolu'ya özellikle Tekköse Dağ Savaşı'nın meydana çıkarmış olduğu karışık dönemde gelen birçok ahi derviş ve şeyhi, Yerleşmiş oldukları yerlerde tekke ve zaviyeleri kurmuşlar, daha sonra birer şehir olarak yerleşim alanlarının temellerini atmışlardır. Tekke ve zaviyelerin Osmanlı fetihlerini kolaylaştırmada büyük öneme haiz oldukları görülmektedir. Osmanlı oğulları ile birlikte birçok derviş, şeyh, ahi gelip Anadolu'nun batısına yerleşti. Bu yeni gelen derviş muacirlerin bir kısmı gazilerle birlikte memleket açmak ve fütühat yapmakla meşgul oldu. Bir kısmı da o civardaki köylere veya tamamen boş yerlere yerleşti. Köylere, boş arazilere yerleşenler, buralarda müritleriyle beraber ziraat ve hayvan yetiştirmekle uğraştılar. Müslüman toplumun ekonomik ve sosyal yapısının teşekkülünde harç vazifesi gören bu teşkilat, İslam'ın ahlak ve sair emirlerinin muhafazası anlayışına bağlı kalmıştır. Bunun içindir ki ordulardan evvel yabancı topraklara gelip yerleşen bu teşkilat mensubu kimseler sadece İslam kültürünün hükümlerini tanıtmakla yetinmişlerdir. Onlar sadece bununla iktifa etmiş ve propaganda bile yapmamışlardır. Zaten bu tanıtmanın da propaganda ile bir ilgisi yoktur. Çünkü propaganda kavramı bir ferdin veya teşekkülün, Doğru olmadığını bile bile herhangi bir fikri benimsetme işini ifa etmesidir. Ticari hayattaki propagandaya reklam denmektedir. Dolayısıyla zaviyelerin yaptığı iş propaganda veya reklam değildir. Hiçbir propaganda gerçeğin %100 ifadesi değildir. Fakat Türk İslam kültürünün manevi değerleri gerçekten sağlam değerlerdir. İşte gösteriş, reklam ve propagandadan uzak bu tanıtma sayesindedir ki, Türklerin Anadolu'ya ilk yerleşme merkezleri, tekkeler ve zaviyeler çevresinde meydana gelmiştir. Anadolu'nun her tarafında Dedeköy, Erenköy, Tekkeköy, Tekkedere, Tekkekaryesi, Tekkeviran gibi yüzlerce köy ismi, birçok yerin derviş grupları tarafından kurulduğunu veya tekkenin o civarda güçlü ve tesirli bir kuruluş olduğunu gösterir. Özellikle Giresun'da derviş ve şeyhlerin kurmuş olduğu köylerin il genelinde dağılmış olduğunu görüyoruz. Giresun'da kurulan köylere örnek olarak merkeze bağlı Boztekke Köyü, Hacı Abdullah Halife tarafından kurulan Ahi Çukuru Köyü'nü gösterebiliriz. Birçok köye ismini veren, elinin emeği ve alnının teriyle dağ başlarında yer açıp yerleşen, bağ ve bahçe yetiştiren dervişler sadece yerleşmekte kalmamışlar, yarı göçebe Türkmenler sayesinde, telkinatta bulunmuşlar, tarımla uğraşmışlardır. Geniş bir hizmet sahası olan zaviyeler, o devirlerin mektebidir. Hastanesi, moral kaynağıdır. Hatta edebiyat ve fikir ocağıdır. Zaviyelerin bir kısmı devlet tarafından bilhassa yolculuk için tehlikeli olan yerlere, geçitlere, ticaret yollarına, derbent görevi için inşa edilmiştir. Hacı Abdullah Halife zaviyesi de, Dağlık iki vadi arasına kurulmuştur. Bu bakımdan dağlarda, ıssız yerlerde ve geçitlerde tesis edilen tekkeler, askeri sevk ve idareyi kolaylaştırmak, ticarete engel olabilecek eşkıyalık faaliyetlerine mani olmak için birer jandarma karakolu vazifesi de görüyordu. 11. yüzyıl Malazgirt Zaferi sonucu Anadolu Selçuklu Devleti'nin kuruluşu. 12. yüzyıl Karahitayların Türkistan'ı işgali, Sultan Secerin vefatı, Haçlı Seferleri, Gürcistan topraklarının Gürcü kralları tarafından ele geçirilişi. 1243 Köse Dağ Savaşı sonrası dönem. Moğol tahribatı sonucu gelen göçlerle Anadolu canlanmış, Türkmen kervaneleri ile beraber pek çok alim tasavvuf sanatkar, Anadolu'ya gelerek çok sayıda cami, medrese, zaviye, imaret, darüşşifa yapılarak medeniyet, ilmek ilmek işlenmiştir. Moğol istilasıyla Anadolu Selçuklu Devleti çöküşe geçerken yeni gelen Türkmen kitleleriyle Anadolu'nun fethi ve Türkleşmesi tesis edilmiştir. İşte bu gelişmeler ve mücbir sebepler sonucunda Karadeniz bölgesinde uç kültürü ortaya çıkmıştır. Uç kültürü 3 döneme ayrılmaktadır. Malazgirt Zaferi sonrası Ahi Ahmet Zencani Bayburt Hacı Mehmet Elevhadi Niksar Ahi Nahcivani Şit Abdal Ordu Seyit Kudbettin Samsun Göç sonucu Babaayiler İsyanı Neticesi Şeyh Sinan Şebin Karahisar Şeyh Süleyman Behlül Dana Su şehri, Kara Yakup Gazi Bahattin Şeyh Niksar'dan Karadeniz'e olan göç, Şeyh Piro, Ordu, Samit Abdal, Ordu, Şeyh Oruç, Giresun, Şeyh Mustafa, Şeyh Musa, Şeyh İdris, Cimi Dede, Reşadiye, Yakup Halife, Giresun, Mevlana Ede Derviş, Kasım Halife, Giresun, ...Moğol istilası ve benzeri gibi büyük değişikliklere yol açan etkenler sonucu... ...Doğu Karadeniz bölgesinin Türk İslam yurdu olmasında tasavvuf merkezleri etkili olmuştur. İşte bu tasavvuf merkezlerinin mensubiyetleri burada önem arz etmektedir. Bu dönemde ilk mutasavvıflar sayılabilecek bir kuşak ortaya çıkmış olup... ...zaviyeler kurarak halkın sosyal hayatında dini hizmetleri bu merkezler sağlamıştır. Bu tasavvuf merkezlerinin %99'unun ahi geleneğinden geldiğini tarihi kayıtlar ortaya koymaktadır. İncelediğimiz zamanda sadece iki tane Bektaşi geleneğinden gelen zaviye vardır. Bunlardan birisi Giresun Güce ilçesi içindeki boylu yoğun zaviyesi Bektaşi geleneğindendir. Diğeri Giresun merkezde Hasan Dede zaviyesidir. Bu zaviyede ilerleyen yüzyıllarda Nakşibendiliğe dönüşecektir. Genel Hatlarıyla Ahilik Kısaca Kardeşlik ve Cömertlik Teşkilatı anlamına gelen ahiliğin 13. yüzyılda Anadolu'da kurumsallaştığı, başka bölgelerde olduğu gibi Giresun'un ve Ordun'un da içinde bulunduğu Doğu Karadeniz bölgesinin İslamlaşmasına öncülük ettiği akademik çevrelerce tespit edilmiştir. Halkımızın bu konuda yeterli bilgiye sahip olması için çaba sarf edilmesi gerekmektedir. Bu çaba, milli benliğimizin sağlam temellere dayandırılması ve muhafazası bakımından önem arz etmektedir. Ailiğin nasıl bir akım olduğu konusunda en sağlıklı bilgileri, Anadolu'yu gezerken onların içinde kalan ünlü seyyah İbni Batu'ta vermektedir. Anadolu'dan Bilad-ı Rum olarak söz eden İbni Batu'ta, gezdiği yerlerdeki zaviyelerin Ebu Hanife mezhebine mensup Ehl-i Sünnet kurumları olduğunu nakleder. Dünyada bir eşi daha bulunmayan cemiyetler nitelemesiyle andığı ahi zaviyelerine ilişkin çok kıymetli bilgiler sunar. Onun bu konudaki tespitleri bize önemli bir kolaylık sağlamaktadır. bila Rum'a yerleşmiş Türkmenlerin yaşadıkları her vilayette, her şehirde ve her köyde bulunan ahiler birbirleriyle çok sıkı bir dayanışma içindedirler. Her birinin halk içinde muteber birer mesleği vardır memleketlerine gelen yabancılara yakın bir ilgi gösterir. Onların yiyecek ve içeceklerini temin eder. Konuklarının insani ihtiyaçlarını karşılamakta ellerinden gelen bütün itinayı gösterirler. Öte yandan yaşadıkları yerlerdeki zorbaları da yola getirir herhangi bir sebeple bunlara iltihak eden kötüleri tek tek ortadan kaldırırlar. İşte bu gibi hususlardan dolayı ahilik cemiyetinin dünyada eşi ve benzeri yoktur. 14. yüzyılda yapılan bu gözlemler ahiliğin nasıl bir sivil toplum örgütü olduğunu göstermektedir. Selçuklu Devleti'nin Moğol istilası neticesi merkezi otoritesini kaybetmesiyle ortaya çıkan boşluğu, ahiz aviyelerinin oluşturduğu mükemmel örgütlenmenin giderdiği anlaşılmaktadır. Bu bağlamda toplumsal dayanışmayı, toplum huzurunu bozacak zorbalarla mücadeleyi, tarım ve ticarete dayalı iş hayatını organize etmeyi ve toplumun başka ihtiyaçlarını gidermeyi hep bu kurumların sağladığı ortaya çıkmaktadır. Ahiler zaviyelerine iyi insanların toplandığı ev anlamında darı süleha demişlerdir. Başka bir ifadeyle toplumu oluşturan her ferdi insanı kamil haline getiren Erdenliler Cemiyeti demektedir. Karadeniz'de Ahi Merkezleri Karadeniz bölgesi Ahi hareketini yönlendiren, motive eden üç büyük zaviyesi kurulmuştur. Bunlar, Şeyh Nasuriddin Mahmud bin Ahmet el-Hoyi'nin önemli talebelerinden olan Ahi Pehlevan ile Ahi Emir Ahmet, daha güvenli buldukları Akdeniz bölgesine çekilmişler, biri Niksar'da, diğeri Bayburt'ta dergah kurarak İslam ahlakını etrafa yaymaya devam etmişlerdir. Doğu Karadeniz'de Ahi merkezleri 1- Ahi Emir Ahmet Zengani, Bayburt. 2. Ahi Pehlivan, Niksar. 3. Kasım Halife, Hacı Abdullah Halife'nin babası, Giresun Ahi Çukuru. Bu zatların ordu Giresun ve çevresinde ne gibi bir rol oynadıklarının ve yöremizin kültürel altyapısını nasıl şekillendirdikleri tarihi kaynaklarca kayıt altına alınmıştır. Ahi Pehlivan yolundan olan merkezler. İşte Karadeniz bölgesinin fethinde ve iskân sürecine hazır hale gelmesinde rol alan ahiler, onların yetiştirdiği kanaat önderleridir. Piraziz Şeyh İdris, Hacı Emiroğlu Süleyman Bey kurmuştur. Yavuz Kemal Şeyh Mustafa, Hacı Emiroğlu Süleyman Bey kurmuştur. 1920'ye kadar devam etmiştir. Bulancak, Ahi Mesut, Şeyh Mustafa, Şeyh Murat ve Şeyh Oruç Bey, Hacı Emiroğlu Süleyman Bey kurmuştur. Niksar'dan Ahi Pehlevan Tekkesi'nde eğitim görerek buraya gelmişlerdir. Ahi Emir Ahmet yolundan olan merkezler. Melik Ahmet Bey'in Tirebolu'da adına vakıf tanzim ettiği Mevlana Ede Derviş. Eşter Bey'in Yağlıdere'de adına vakıf düzenlediği ve sonradan Yavuz Sultan Selim'le annesi Gülbahar Hatun'un yakın ilgisine mazhar olan Hacı Abdullah Halife'nin babası Kasım Halife, Bayburt'ta, Ahi Emir Ahmet tekkesinde eğitim görmüştür. İşte Doğu Karadeniz bölgesinin fethinde ve iskan sürecine hazır hale gelmesinde rol alan ahiler yani Hacı Abdullah Halife, Mevlana Ede Derviş, Torul Bayburt'taki medrese ve zaviyede eğitim alarak Seyri tamamlamışlardır. Daha o tarihlerde Hacı Abdullah Halife, Mevlana Ede Derviş, Torul Bayburt'taki medrese ve zaviyede eğitim alarak Seyri Sülük'ünü tamamlamışlardır. Daha o tarihlerde Gümüşhane Ganca'da böyle bir faaliyet yoktur. Medrese, dergah, zaviye, ribatlarla ilim ve irfan merkezi Bayburt'tur. Ahi dervişlerinin kurduğu zaviyelerin tarih içinde üstlendikleri en önemli rol İslami iskana ve yerleşime açılmasıdır. Yani Müslüman Türk aşiretlerinin bölgeye gelip yerleşmesine ve yerli Hristiyanlar arasında İhtida faaliyetine öncülük etmiş olmalarıdır. Genelde Karadeniz, özellikle de Ordu-Giresun yöresinde faaliyet göstermiş olan bu zaviyelerin ilgi çeken yanlarından biri de, ya devlet adamları tarafından kurulmuş olmaları ya da bizzat kurucularının bey, melik, emir ve şah gibi liderlik ifade eden ünvanlarla anılmış olmalarıdır. Mesela 1362'de vefat eden Ahi Ayne Bey, derviş kişiliği yanında, Erzincan ve Karahisar'ın idaresini de üstlenmiştir. Bayburt merkezde Ahi Emir Ahmet Zengani, İspri nahiyesinde Melik Halil, Bayburt-Zinor köyünde Hacı Bey, Tercan nahiyesinde Hasan Ali Bey ve Kelkit nahiyesinde Selçuk Şah Hatun zaviyeleri de bu niteliğe sahiptir. Ordu ili sınırları içerisinde Hacı Emiroğulları dönemi ve Osmanlı'ya geçiş sürecinde 26 tasavvuf merkezi vardır. 19. yüzyıl sonlarına kadar bu sayı 50'yi geçecektir. Ordu'da kurulan tasavvuf merkezleri. Ordu Merkez Samit Abdal Şeyh Eynebey, Bey Şeyh Hacı Şuca Şeyh Emir Hasan Ordu Aybastı Şeyh Akdoğan Kutlu Doğmuş Derviş Hasan Şeyh Ahmet Şeyh Emir Şeyh Osman Ordu Perşembe Musa Dede Şeyh Nebi Fakih Ordu Fatsa Mezit Halife Şeyh Emirhan Şeyh İlyas Ordu Kumru Şeyh Halil Şeyh Saltuk Ordu Gölköy Şeyh İman Dede Abdullah Halife Fakih Ordu Mesudiye Yavadı şey, Ordu Ulu Bey Şeyh Abdullah Ordu Kabadüs Şeyh Halil Ordu Çaybaşı Şeyh Çiledar Ordu Kabataş Şit Abdal Şidlü Dede Ordu Gülyalı Şeyh Pira Abdal Ordu Çamaş, Mezit Halife Giresun sınırları içinde Hacı Emiroğulları dönemi ve Osmanlı'ya geçiş sürecinde 18 tasavvuf merkezi vardır. Yine 1455 tarihli Tapu Tahrir defterine göre Giresun civarında 290 fakı yani imam, müezzin, müderris, vaiz yer almaktadır. Giresun'da kurulan tasavvuf merkezleri Giresun Merkez Yakup Halife Medrese Hasan Dede Bektaşi Nakşili'ye geçmiş Şeyh Kerameddin Derviş Seyidoğlu Derviş Murat Derviş Hamzıoğlu Derviş Murat Giresun Keşap Derviş Murat Giresun Trebolu Mevlana Ede Derviş Ahi Medrese Giresun Bulancak Şeyh Oruç Bey Şeyh Murat Şeyh Musa Giresun Dereli, Hacı İlyas, Şeyh Mustafa, Hamza Şeyh ve Teberrük Halife, Giresun Güce, Boynu Yoğun Zaviyesi, Bektaşi, Şeyh Kasım Dede, Giresun Esbiye, Menteşe Şeyh, Giresun Pirazis, Şeyh İdris, Giresun Yağlıdere, Kasım Halife, Hacı Abdullah Halife, Ahi Medrese, Ordu yöresinde kurulan bu müesseselerin dini mezhebi temayülleri hakkında kesin bir yargıda bulunmak mümkün değildir. Ancak 1455 yılına ait kayıtlarda Ordu ili genelinde toplumun her kademesinde yer aldığı anlaşılan 36 ahi adına yer verilmesi bir kanaat oluşturmaktadır. Ayrıca Abdalan imlasıyla kaydedilen başka bir zümre de vardır. Bu zaviyeler zamanla cami, mescit ve köy odalarına dönüşmüştür. 15. ve 16. yüzyıllarda düzenlenen tahrir defterlerinde detaylı bilgiler bulunan zaviyelerden ancak birkaç tanesi 1642 tarihli deftere konu olabilmiş, diğerleri ilerleyen yüzyıllarda göçler nedeniyle nüfus değişimiyle beraber bu kurumlarda unutulmuştur. Zaman hızla geçti. Değerli izleyenlerimiz, kültür ve medeniyet tarihimizin izlerini araştırmak üzere Doğu Karadeniz bölgesi ve Tokat'taydık. Emiroğulları Beyliğini araştırırken oğullarını da araştıralım dedik ve ikisinin de atası Danışmentliler ve Danışment Gazi ile ilgili araştırmalar yapmak üzere Niksar'a gelmiştik. Niksar danışmentlilere başkentlik yapmıştı. Anadolu Selçuklu Devleti'nin kuruluşunda önemli merkez görevi görmüştü. Bir başka devralen programında buluşmak üzere danışmentlerinin başkenti Niksar'dan. Allah'a ısmarladık değerli izleyenlerimiz.